Part 2020 ve burası Manisat Toruklu'dayız. E, rekor gübre yaprak gübresinin tomurcuk aşamasında kullanıldığı bir bağdayız, Üzüm Bağında, Sultani Çekirdeksiz Üzüm Bağı. Evet. Ve Sayın e, Ali Demir Beyefendi'nin bağı ve oğulları Enver Demir Beyefendi. E, Enver'cim, burası neresi? Burası mevki, aynen, olarak, tam olarak. Kuyu mevki olarak geçiyor, evet, Trangyon'un altı, tamam. Zincirli oyunun altı olarak geçiyor. Kaç teker bağın var? kaç teker Burası 4400 metre olarak tamam. geçiyor. yani bu metre. Ee, rekor gübre yaprak gübresini kaç gün oldu kullanıldı Bugün perşembe. Bugün perşembe 11 gün oldu. 11 gün oldu. Evet. Bu 11 gün içerisinde şu önce şu bağlarımızı çekelim. Tomurcuk göz açtırmayı için tutan, e, kullanılan eee kullanılan gübrün yani gözlerimizin daha yaşması için, kör göz olmaması için şu an e, bir durumumuz görelim. E, bağlarımız yaş kaç? Abi 6. senesi. Ömerciğim şimdi sen ne gördün? 11 gündür ne izliyorsun? Bir anlatır mısın bana şöyle. Evet. Abi anlatayım. Şöyle kameraya yaklaşalım. Şurada, heh. buyurun. Abi anlatayım. Ne gördüm? Hı hı. Attığım bağlarla atmadığım bağlar arasında eşitsizlik var. Mesela buraya attım. Hı hı. Burası eşit bir şekilde patlamış. Eşit hı hı. Hepsi eşit bir şekilde yani. Hı hı. hı hı Gördüğümüz zaman diğer bağlarda şu varsa ya da şu varsa diğerleri açmamış körde. Evet. Doldurmamış yani. Birisi çok açmış diyorsun. Aynen. Birisi de açmamış diyorsun yani. Aynen. Doldurmamış. İkincisi hı hı. mesela. Hı Bunlardan patlak vermiş. Orada dediğin yer daha kolun aynen. başlangıcı. Aynen. Gelelim gösterelim lütfen. Şimdi başta göster efendim şuradan. Göstereyim abi mesela buradan patlak. Birinci vermiş. başlangıcını yani, görüyoruz. Şuradan da vermiş. Sonra diğeri bunlardan da vermiş. Buradan da vermiş. Diğerlerinde öyle yok. Diğerleri şu hani şu, nasıl İlk üç göz, yani, yok. Ilk göz yok. İlk üç göz yok. İlk üç göz yok. İlk üç göz yok diyorsun. Faydası yani. o. İkincisi eşit bir. Şu, gelelim bir devam yapmış. edelim şöyle. Şunlara da bakalım. Bakın şöyle gidiyor sıradan çok geleceğiz ha. Göster şuradan gene. Yani eşit, i̇lk üç göze bakalım aynen. gene. İlk üç göz abi. Gördüğünüz gibi. Aha. Diğerlerinde bunlar yok mesela. Çoğunda şu şekilde patlama yok. Uçlardan Aynen. başlıyor. Aynen. Uçlardan şunlarda kesiliyor. Aynen. Ama maksimum kesiliyor. Ama ne oluyor mesela? Şu an mesela etrafta bu gördüğümüzden daha fazla açmış da var ama e, hiç açmamış da var. Sıfır açmış da var. Çoğusu da sıfır açmış zaten. Hani saçmalık zaten burada. Bir tanesi çok açmış. Daha diğeri daha hiç açmamış bile, başlamamış bile. O yüzden rekor gübre yaprak gübresi. Biz e, işte gördüğünüz gibi bağlarımızı ee, bu dönemlerde, bu dönemlerden daha önce işte e, Ali kardeşimizin attığı gibi 11 gün önce tavsiye etmiştik zaten. Bunun da videosunu çekmiştim ben. Ve amacımız neydi? Kör göz olmasını engellemek. Tabii ki kör göz sadece bugün iklimsel, topraksal, gübresel birçok faktörle birlikte olabiliyor ama yanlış açmayabiliyor ama bugün e, şu anda bunu da göstereceğimiz en güzel zaman şu anda. Aynen. Yani bugün e, şu an bu birazdan şey yapacağız. Devam edelim. Uyanışı nasıl şu an buluyorsunuz? Uyanışı çok güzel. Mesela bak Taner'dan patlak vermiş. Gösterelim. Buradan vermiş, buradan vermiş, vermiş, vermiş, vermiş, vermiş. Hep standart şekilde. bir Şeyden, kolun itibaren aynen, vermiş ya. Yani. Evet, çok güzel. Devam edelim şöyle. Şey Tabii ki, zaman. devam edelim, devam edelim. Şimdi e, gördüğünüz gibi, yine başlıyoruz buradan. Bakıyorsunuz, şu arka tarafları da görelim. Bakın, ilk üçler ay başmış yani. Ay e başmış değil mi? Aynen. Homojen. Tabi burada Manisa, Turgutlu bazılarımız. Değişik bir budama stiline sahip. Ee, Tabi tavsiye ediyorsunuz, ben bu budama şeklini ben de tavsiye etmiyorum. Çünkü kol sayısını e, biraz e, fazla bırakıp, e, biraz kısa buduyorlar. Mesela siz kaç göze göre buduyorsunuz burada? Abi maksimum 13 ile 14 arası. 12. 14. Hep o tarz yani. O zaman yalnız. Yakında o zaman sen bu gözlerin hepsini açtırıyorsun ya. Aynen. Bugünse siz daha kısa budarsınız yani. Lasa <gülüyor> <gülüyor> gözler açıyor. Evet. Şimdi siz açmıyor diye mi 13 göz bırakıyorsunuz seri. Açsa demek ki yani he, yani açsa hepsi açsa daha çok he. daha çok verim alalım. O yani. zaman çubukları daha da kısaltlayın sakın. Çünkü <gülüyor> ben aslında e, tabii şey anlamında. Böyle kısa biraz şey oluyor, biraz daha bence bu dolayı yanlış oluyor. Aynen. E, o konuyu ayrıca anlatırız ama şu an konumuz o değil. Konumuz uyanış, bağlarda uyanış aynen yani. Aynen. E, gösterelim şuradaki güzel uyanış bakın gene. Bakın şuradan, sondan başlayalım bu kez de. E, lütfen sondan düzgünce başlayalım yavaş yavaş. Uyanış. Peki sana bir şey soracağım ben. Renkler nasıl renkler? Renk yani canlı. Renkler peki Abi. etraftaki iklim şartları bu arada nasıl gidiyor? 2019. Abi çok. Karışık. Nasıl bir karışık? Karışık, mesela bir gün soğuksa, bakın. bir gün sıcak oluyor. Hani bağ dengesini kaybediyor. Hı hı. Uzun Deng süreden, süreden beri böyle. Yani. Aynen Hep bu şekilde gitti yani. Evet. Görüyorsunuz. Çok güzel geldi. Gösterelim <gülüyor> şöyle bakın. Gelelim yine. Hemen şurada, bakın uyanışlarda hiçbir sorun yok. Yavaş yavaş görüyorsunuz. Hey başmış, bakın şu, şu var, şu var, şu var. İlk üçler nevi açık yani. Aynen. Sonları zaten söylemiyoruz yani. <gülüyor> Gelelim atılmayanlara buraya atmadık değil mi? Yani bir sıraya bırakmışsınız. Şöyle şuradan başlayalım. Ben Ali Bey'e Ali kardeşime rica ettim. Dedim lütfen atma bir sıraya da. O da şu yapmış. Ali buraya gelsene bak. Bak hayatım. Ne var burada şimdi? Yok gibi bir şey abi. İlk yok güçler yok. Yok. Yok diyorsun. Gelelim böyle. Gelelim böyle. Yani şu kola bakalım mesela. Bakıyoruz kola. Var mı? Ta kaçın sırada bak. 1 2 3 4'te hala yok kale yok. Tabii burada uyanma ihtimali daha var bunların da. Tabii. Ama e, ilk üçlerin açmayacak gözüküyor herhalde gördüğün Yani işte yani. sen yeridir ha. Yani şu an, sonuçta uçlar belki açıyor ama gelelim öyle devam edelim. Buyurun gelin. Bu arada yağmur hafiften hafiften geliyor. Aynen. Şu an ensenbe birkaç yağmur nasıl düştü mesela. Şu an gördüğümüz gibi e, burada. Mesela bir tane bahçe tesadüf burada çok iyi açmış. Gelelim burada. Hani bu bu atılmaya sıranın en iyisi ama yine o daha orası daha iyi değil mi? Aynen. Tamam. Ne fark görüyorsun oradaki açma ile burada açma arasında? Mesela i̇şte bu çok açmış. Aynen. Düzensizlik var. Bak bak bu çok açmış. Çok açmış. Ee, Bunlar yine standart. Küçük hala küçük boy. açmış ya. Yani. Farklı. Mesela, Orada bu, şurası nasıl açmış? Burası bildiğin Aynen. kocaman açmış böyle. Bakın parmak kadar neredeyse 3-4 santim olmuş. Ama görüyorsunuz hala minik, minik çoğusunda. Bu bir tane daha böyle bir uyanış olmuş. Aynen. Hemen buraya geliyoruz gel bir tane. Gelelim böyle. Var mı şeylerde? Şu an ilk uçlarda yok. Aynen. Uçlarda var ama başlarda yok yani. Sanırım ee, şey, bir de olmazsa şu sona doğru gidelim de şu yandaki bağa bakalım. Tamam. Oradaki bağın da uyanışını bir görelim böyle olmazsa. Evet. Şöyle gösterelim bağımızı. Bölgemizi, meykinizi çekelim bir. Mis gibi ovamız böyle. Harika. Pırıl pırıl. Görüyorsunuz. Buradan Ondan... ay belli oluyor standart doğdu ya. Evet, standart doğdu. Ha, Aynen. bu gösterelim. Doğru bak. Şu durursak eğer, bakın, tamam şöyle, standart doğuşu sanırım kameramız e, alabilecek şekilde eşit bir homojen bir açım var yani. Tabii. İstediğim şey budur. Gelelim, devam edelim. Evet, görüyorsunuz. <gülüyor> Pahalarımız bu şekilde. E, canlı can. Hepsi eşit boylarda bir açım söz konusu. Bakın uç yok yani. Hepsi hemen hemen uç açı bir yani. Aynen. Devam edelim. Buyurun şöyle kameraya. Tek bir sıradan konuşmayalım. Biraz ileri yürüyelim. Peki görüp de babanız baktı bana. Geldim mi hiç babanız buraya? Babam attığım, hani attıktan 3 gün sonra geldi. 3 gün sonra geldi. Aynen. İlk belirsin o zaman olmaya başladık. O zaman zaten. babanız gördü yani. Aynen. Evet. Nasıl olmuş? Gelelim bakayım. bakalım. Şuradan başlıyoruz. Normalde bu buradan açar mı? Nadir. Çok nadir değil mi? Yani çok nadir. Bak bağ, çubuk buradan başlıyor? Bak açık, açık, açık, açık, açık, açık, açık, Hepsi açık yani. Bakın buna bakıyoruz. Bir, iki, üç. Hiç sıratlamadan bütün gözler açık bakın. Şu da açık bakın. Tık tık tık tık. Sonunda da açık yani. O yüzden yani göz açtırma konusunda, körlük e, konusunda. gücü var yani. Körlük konusunda. Demek ki bitki direnç katıyor. Evet. Ve bunu yapıyor elle. Yapıyor abi. Yapıyor. Mesela şu şunlar azdı gibi. dolu vuru var. Hani çubukta. Dolu vurdu buraya geçince. Ama ne kadar açmış. Evet. Marazlı da olsa. Almış. Aynen. Marazlı da olsa gördüğünüz gibi çalıştırıyor ve östrüyor. Gayet başarılı. Çok güzel. Gel. Şimdi Ali bu arada buraların en büyük sorunu anne eriklerde. Eriklerde tutum sorunu değil mi? Aynen. Şimdi tutum sorunu, eriklerde de ne yaptınız? 3 tane aralığında bir eriğim vardı. Bağın başını dikmişler hani zamanında, biz de onlara bir deneyelim dedik. Dün baktın dedi. onlara biz şimdi buradan oraya gidemeyeceğiz. 3 tane erik ağaç soruştu bağın içinde başka bir yerde. Aynen. Aynen. Orada ne gördün Ali? Abi orada doğuş güzel, hani geçen sene oranda çok güzel. Bir kere hı hı. çiçek dökümünde doğuştan sonra çok güzel bir verim vermiş. Hani hı hı. Olmayan, çiçek döküldükten sonra olmayan erik, hı hı. vermediği erik çok nadir. Hı. bir şekilde yani. Hı hı hı. Hani genelde hepsi standart bir şeyini yani. hani Çok standart güzel. Standart bir şekilde çıkmış. Tamam, çok güzel. Emni vermiş. Tamam, çok güzel. Geliyoruz böyle. Ondan sonra halen devamız. Bakın, yani gördüğünüz gibi şuradan başlıyoruz. Bakın, bir, iki sıradan devam ettikçe gidiyor. Hep açık yani. Hep açık. Görüyorsunuz. Ee, devam edelim. Bir de başka bağa gelelim en azından da. Yani çünkü Gidelim. en azından etrafı da görelim. Bak, şurada iki tane ayrı bağ var. Sonra, Şimdi yan komşunun bağındayız. Hı hı. Yaşları aşağı yukarı aynı. Kaç yaşında? Kaç yaşında maksimum 7 ile 8. Evet, Bağımızı çekiyoruz buradaki. Bakalım bir kere doğuş durumu nasıl? Önce onu görelim bir. Şöyle bir abi, eğilerek kamera gösterebiliriz eğer. Abi zaman yok ki hani az. Az, nadir. evet. Hani bizimkine oranda baktığın zaman buradan dahi belli oluyor evet. yeşillik standart. Biliyorsunuz ki şey böyle. <gülüyor> Peki uyanışlara bakalım. Nereden başlamış gene? Şöyle gösterebilir misin? Durum nedir? Abi durum hı. ilk üç yok. Hani neredeyse yok denecek kadar az zaten. Uçlardan patlamış. Uçlar, uçlardan patlamış nadiren. Hı hı. Onlar hani uçlarda yok denecek kadar az. Şimdi bu bağda yok mesela. Biz şimdi birazdan durdurup Uzakta bir bağda var. Oraya gidelim. Aynen. Birkaçlık daha bakalım. Hani çünkü orada da e, açmış ama uyanmış ama yine 3 yok. 3 genelde yok Aynen, yani. Yok genelde yok. Hani ilk bir zaten yok yani. İlk 1-2 yok zaten. Gelelim gösterelim bir daha. Burada uyanmış uçta bakın uyarmış. Ama aşağı iniyoruz. Henüz daha ilk üçlerle ilgili edilir gibi bir hareket yok yani. Durum böyle. Genelde geneli böyle zaten. O zaman şöyle yapalım. Bir de açmış olan başka bir bağlara bakalım. Oradaki ilk üçleri biz diyelim. Tamam, şimdi kapatalım. Evet. Her komşunun bağındayız şimdi. Üst taraftayız. Hayır, bir üstü. Hemen. O Tam, bir altıydı aşağı. Bu biraz daha yaşlı galiba, değil mi? Aynen, bu biraz daha. Ha, bunu söyleyelim hale çünkü Aynen. en azından. Ee, Ali Bey'cim, burada ne görüyoruz ya şu anda? Bunu inceleyelim, izleyelim. Burada, buradaki <gülüyor> sıkıntı tamam eyvallah patlat hanım. Vermiş yani üçlerde falan var. Yanlış şey var, düzensizlik var. Bak Hı -hı. abi, bak, bak. Homojenlik yok. yok. Ha, homojenlik yok mesela. Ama hepsinde var mı, ona bakacağız ilk üçlerde. Helçinde gene yok. Aa, aynen yok. Mesela, mesela göster. Aynen. Bak şu karşıdakinde mesela. Aynen, mesela bunda yok. Hı -hı. Bunun, aynı çubuk, hani göstermiş çubuk. Buraya da dolu vurdu. Hı -hı. Benimki açmış dolu çubuk ama bunda yok mesela. Hı -hı. Bu da zararlı yok. Mesela, Şurada yapayım. mesela ilk iki göz bak kapalı, Şu Aynen. an şunlar e, şu an yok yani, biliyor musunuz? Şu an bizde böyle bir şey yok yani, Aynen. buyurun gelin devam edelim. Mesela buyurun gelin, şu çubuk değil mi şu anda? Var mı burada bir şey? Şu an yok, yok yani, Ta dördüncü de bak başlıyor. Ee, görüyorsunuz çok açım, yani büyük açmış ama, Aynen. bakın görüyor musunuz, kocaman. Hatta bunların büyüklüğü oradaki senekinden daha büyük yani, Aynen, daha büyük. yani şunlar falan çok daha büyük Aynen. olmuş yani ama hiç açmayanlar var. Aynen hiç açmayanlar. Uyanış, Al işte abi. Mesela şuna bak, bir de buna bak. Gösterelim lütfen. Bakın şöyle. Bu, bu kadar. O kocaman, o kocaman. Yani dengesiz homojen açma yok ağrıyla. Devam edelim, Aynen. birkaç tane de gösterelim. Şöyle bir da gösterelim bir. E, Bağımızda bakın bir bağ, öyle hani şey değil, e, düzgün bir bağ böyle. E, kimin olduğunu bilmiyorum ama önemli değil. Gösterelim, bakın. En uçta açmış mı? Açmış. Açmış, açmış. Bu arada biz gözleri kaç adet açıldığını saymadık yani bu arada. Yani biz saydık azıcık önce de gerçekten evet. 9-10 tane var. var. Var mı burada 9-10 tane açma hareketi? Yok abi. Bir kolda. Evet. Bakın genel şekilde ilklerde yok yani hep uçlardan açmış yani. Gördüğünüz gibi gelelim buraya. Uçlarda hep burada açmış, açmamış. Uçlarda açmış. Mesela şu abi. Aynı Evet. Buraya da dolu vurdu, oraya da dolu vurdu. Hı -hı. Bak abi. Evet. Yok. Yeterli. Evet. Yeterli. Yani mesele anlaşılmıştır. Sonuçta oradaki açışın daha yolduğu belli haliyle. Aynen. Peki tavsiye ediyorsun? Ediyorum abi. Herkes. Herkes kullansın zaten çalıştığım işlerim ve patronum da söyledim. O da evliliklerini kullandım. Çok güzel. Aynen. Tamam. Onun da bakalım nasıl bir eğitim tamam. sunmuş faydası var. Tamam. Ayrı bir şekilde konuşuruz. Tamam. Herkese tavsiye ederim. Tamam. Neden? Standart bir açtırma şekli var. Hı hı. Gözlerde daha çok uyanma şekli var. Tabii ki. Daha ne olsun yüzden... uyanma çok önemli konu Aynen. yani. Ya ben, hem toprağın toprak altını kullandım hem şu anda da suyunda kullandım. Hı hı. Yaprak gübresi kullandınız. Evet. Hı hı. Çok büyük farkı var yani. Evet. Geçen sene oranla doğuşunda. Evet. Şimdi Güzel bir verim var. Aynen. Ee, rekor gibi gübre, yaprak gübresi arkadaşlar. Ee, bağlarımızda 3-4 kere gübrelemenizi tavsiye ediyoruz en az. Ve işte gördüğünüz eğer doğuşların iyi olmasını istiyorsanız bu dönemlerde uygulayabilirsiniz. Bu dönemden önce atabilirdiniz. Aynen. Şimdi başlayabilirsiniz ve başlayıp işte yaklaşık takliden, 25 gün bir ay arayla devam edebilirsiniz. Hatta hasat sonrası dahi uygulayabilirsiniz rekor gübre yaprak gübresini. E sonuçta bitkiyi güçlendiren, canlandıran, süreklilik sağlayan bir üründür. E detaylı bilgi zaten gerek bayilerimizden gerek bizlerden alabilirsiniz. Ve şu an biz Turgulu'dayız. Turgulu'da en yakın ulaşabileceğiniz temel tarım, zila ilaç bayimizdir. Kendilerinden gerekli bilgileri alabilirsiniz, siparişiniz verebilirsiniz, alabilirsiniz. Ben şimdiden herkese hayırlı bir sezon diliyorum. İnşallah dünyanın halini biliyorsunuz. Ama ona rağmen ben tarımsal öğretimin duracağına inanmıyorum. Çünkü mecbur olan, mecburi olan bir bölüm alan.